Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro Original yayınların hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar üçgen konusunun ÖSYM tarzı testlerinden test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen verilmiş hemen açıları şöyle bir yerleştirelim 60-60-60-60-90 ise burada 30 yani şurada bir 30-60-90 üçgen çıktı karşımıza. E 60'ı karşısı 2 kökü ise 30'un karşısı ne olacaktır? Köküçe bölünmüş hali 2. 30'u karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 olacak. Eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. E burası 7 ise burası da 7 olacak burası da 7 olacak. Buradan x artı 4 eşittir 7 ise x'i kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Yani birinci soru Edremit remit oldu. Geldik ikinci soruya. Eşkenar üçgen verilmiş açıları yazalım. 60 60 60 bunlar 30 30 oldu. Hatta 60 90 ise burada da 30 burası da 60 oldu mu oldu. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2'dir. Sonra bu çizilen yükseklik kenarı ortaydır. E, bunlar da birbirine eşittir. Dolayısıyla x'i de kaç buluruz? 2'yi buluruz. Yani eşkenar üçgende çizilen e, yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. Oradan dolayı 2 bulduk. Yani cevap c-han oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Eşkenar üçgen denmiş. Açıları yerleştirelim. 60-60-60-60-90 ise burası da 30. Burada bir 30-60-90 üçgen çıktı. Bu arada bütün kenarlarda ne olacak? 6 olacak. Bunu da unutmayalım. 30'u karşısı x'e 90'ın karşısı nedir? 2 xtir e sonra burası 2 xken burası da 2x eşit verilmiş. Toplam 3x eşittir 6 ise x'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Bizden de x isteniyor. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik 4'e. E bizden bir uzunluk isteniyor. 90 derecede özel bir açı varsa genelde ne yapıyoruz? 90 derece karşılık getiriyoruz. E o zaman dik çizelim arkadaş. Şuradan bir yükseklik çizersek olay bitiyor galiba. Eşkenarda çizilen yükseklik tabanı 2x parçaya bölecek. Tabanımız 8 ya. Yani 4, 4 olacak. Buraya da 3 kaldı. E bu 30, 60, 90 üçgeni burada. 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısı 4 köküçtür. Ve burada da bir Pisagor yaparsak. X'in karesi 4 köküçün karesi artı 3'ün karesinden dolayı. X'in karesi de 48 artı 9'dan kaç yapıyor? 57 yapıyor. O zaman de böylelikle kök 57 olur. Yani cevap denizli oldu 4. soruda. Geldik 5'e. 60 var kollarında da şöyle bir eşitlik var. Hemen insana altına şu geliyor. Hop şöyle hocam eşkenar üçgen oluşturalım. Çünkü buraları da 60-60 oluyor. Ve burada da ne geldi? eşitliği de yazalım. Eşkenar. Bak sadece açı değil. Bak eşitliğe de yazmak lazım. E, tamamı 90 dereceydi. Burası 30 oldu. 30-90 ise burası da 60 oldu. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2'dir. E, burası da 2, burası da 2. Ali Bey uzunluğu soruluyor bize. Cevap böylelikle Akçayı yaptı. 5. soruda. Geldik 6'ya. Hocam böyle bir şey görünce dik üçgen mi oluştursak böyle 60 parçalanmaz. Bak dikkat et 60 60 90 bunlar özel açılardır. Hatta dörtgen iç açılar toplamından. Şimdi 60 60 120 90 daha 210. Hocam buraya kaç kaldı? 150 derece kaldı. 150 de özel bir açıdır parçalanmaz. Bütün açılar özel bir açıysa üçgene tamamlarız. Şöyle üçgene tamamlayacak olursak şekli. Bak ne güzel oldu. 60 60 iken burası 60 oldu ve burada 30 60 90 çıktı. Yani büyük bir eşkenar üçgen çıktı. E o zaman 60'ın karşısı 3 kökü ise 30'un karşısı ne olacaktır? Köküçe bölünmüş arı 3. 90'ın karşısı da 6 olacaktır. E bütün kenarlar 11'indi. Yani x artı 6 eşittir 10 sa x'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Cevap böylelikle balık keseri oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Eşkenar üçgenlenmiş açıları bir yerleştirelim 60-60. E, bu yükseklik e, bu 30-30 diye böldü. E burası 60-90 sa burası da 30 mu oldu? Evet. E, bütün kenarların birbirine eşitliğinde unutmayalım burada ve bu çizilen yükseklik aynı zamanda kenarortay olacak 5. Buraya kaç kaldı? Kaç oldu o zaman burası 10. Hocam burası da 10. Buraya kaç kaldı? 6. E şuradaki dik üçgende dikkat et. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısına kaç yapar? 3 yapar. Yani cevabımız E direkt oldu 7. soruda. Geldik 8'e. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen açıları yazalım. 60 60 60. A 60 90'sı 30. 60-90 ise 30-30-60-90 üçgenleri karşımıza çıktı. Şimdi dikkat et. Bir kenar x artı 7. 30'un karşısı x 90'ın 90'un karşısı 2 xtir Buraları yazmama gerek yok. Hocam burası x artı 7 ise burası da x artı 7. Burası da x artı 7 mi? Evet. E tamamı x artı 7 ise buraya kaç kaldı? x artı 2 mi kaldı? Aynen öyle. 5'i buradaysa. 30'un karşısı x artı 2 ise 90'un karşısı da 2 katı 2x artı 4'tür. Şu ikisinin toplamı buna eşit işte olmayacak mı? Evet. Yani 2x artı 4 artı 2x eşittir. X artı 7 yaptı. Buradan 2 4x 1x çıkınca 3x kaldı. 3x 3 eşit oldu. X'i de 1 bulduk. Zaten bizden x isteniyor. 8. soru Akçay oldu. Geldik 9'a. ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. ABC üçgen DF açıları dik olacak şekilde. 90 90 90. E hocam dik dörtgen oluşturacağız. Bunun devamını şöyle getirirsem. 2 iken burası da 2 mi 2? 2 kök 3'ken 2 kök 3. E, burada bir 30 60 90 mi çıktı. Eşkenar artı çizilen yükseklik konumunda olduğu için evet. 60'ın karşısı 5 kök 3 ise 30'un karşısı da kök bölünmüş hali 5 yapar. Bizden burası isteniliyor. Toplamda da kaç yapar o zaman? 7 yapar. 9. soru Ceyhan oldu. Geldik 10. soruya. Eşkenar üçgen şeklindeki bir kumaşın alt kısmı birbirine eş eşkenar üçgenler şeklinde kesilerek şöyle bir şey yapılmış. Arkadaşlar tamamlayayım ben bunu. Şöyle tamamladım. Hop tamamladım, hop tamamladım. Tamam. Sonra ne oldu? Bu şekilde kesildi. Eşkenar üçgenler şeklinde kesilmiş. Büyük bir eşkenar üçgen miydi? Evet. 60, 60, 60. Hocam bu da bir eşkenar üçgen. 60, 60, 60. Bu da bir eşkenar üçgen. 60, 60, 60. Bu da aynı şekilde eşkenarlıkları şöyle bir yazalım. Kafa karışıklığı olmasın şurada. Tamam. Sonra maşın çevresi 10 santimetre artmış. Arkadaşlar, şuraya a dersem. Bunlar farklı eşkenar. Bilmiyorum. Aynı boyda mı diyor? Eş şey mi? Birbirine eş eşkenar üçgen. E o zaman bunlar da A Bunlar da A Bunlar da A, -A, -A. Bunlar da A A oldu? Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 A burası. Hocam 5 A olacak. 4 A burası. Burası da 4 A oldu? Evet. Şimdi diyor ki bize kumaş 10 cm artmış. Önceden bunun çevresi şekil 1 de ne? Hocam burası 5 A. 5 A, 15 A. 15 A burası. Buraya bakalım. Şuraya hesaplayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 A. Bunun da 16 A. Evet çevresi A mı arttı? Evet A'yı 10 demiş bize. İlk durumda kumaşın çevresi nedir diye soruluyor. 15 A soruluyor bize. Yani 15 çarpı 10'dan kaç çıkar o zaman arkadaşlar? 150 çıkar. Evet 10. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 11. soruya. Kenar uzunlukları ardışık tam sayılardan oluşan 3 eşkenar üçgen. Arkadaşlarım bir kenar a a a iken burası a artı bir a artı bir a artı bir burası da a artı iki olarak verilmiş arkadaşlar bize. Şurası 60 derece burası da 60 derece 60 60 120 270 mi yapıyor? Evet buraya kaç derece kaldı? 90 derece kaldı. Pisagor bağıntısı A artı ikinin karesi eşittir. A'nın karesi artı a artı birin karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlemle a'yı bulacağız. Ya da. Hocam an artışık bu. Ne üçgendir? 3, 4, 5 üçgendir. 3 üç koyarsan 3, 4, 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Hisset kardeşim. E, bizden ne isteniyor Dış çevresi nedir diye soruluyor. A'yı kaç bulduk? 3 bulduk. Dış çevresi soruluyor. A, 3. Burası 4. 4. Burası 5. Burası 5. Burası da 3. Şimdi dış çevresine bakacağız dostlar. 5, 8. 3 daha 11. 4 daha 15. 19. 24 mi yapıyor? Evet dış çevresi böylelikle 24 yapmış oldu arkadaşlar. Yani 11'in sorunun doğru cevap böylelikle Balıkesir yaptı ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı testlerden test 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.